arabasına bindiriyor, o kişiyi buraya getiriyor. Ne güzel, Getiriyor. Yani. Evet, oldu ki evet. söylüyorum. Başka ülkelerden, mesela bu Pazar günü Almanya'dan bir danışanımız randevulu geldi. Bir ay önce. Ulaşamayanlarda görüntülü konuşuyoruz. Böyle açıyoruz. Bir elektronik Ekranımız, ortamda. Mı? Elektronik ortamda telefonla görüntülü, her şekilde görüşüyoruz. Yani konu olarak da, yani lokal olarak da yeriniz iyi. Onu da, onu da bahsedeceğim, şimdi dünyanın merkezi İstanbul, evet. <gülüyor> Türk, Türk, İstanbul Türkiye'nin merkezi de İstanbul, İstanbul'un merkezi de Üsküdar. Gerek otobüs yolculuğuyla, gerek hava yoluyla, gerek deniz yoluyla, gerek metro, gerek marmara, gerek otobüs, gerek e, taksilerle, her gerek şekilde. özel araçla her şekilde yoluyla biz parşıklı meydanımıza inebilirsiniz Üsküdar'ın merkezinde evet,